Ve işin Güzel Yanı başlıyor. Ben Mehmet Onur. İşin Güzel Yanı'nda her hafta olduğu gibi istihdamı, insan kaynaklarını, çalışan bağlılığını konuşuyoruz. Bu hafta uzaklardan bir konuğumuz olacak. Sayın e, Ozan Dağdeviren, kendisi girişimci ve yazar, e, Londra'dan bize konuk olacak. İşin Güzel Yanı'na kendisiyle işin güzel yanlarını, e, girişimciliği konuşacağız, insan kaynaklarını konuşacağız. Ozan Bey merhaba. Merhabalar. Ozan Bey isterseniz ısınmak için şu anki İngiltere'deki son durumu konuşalım. İngiltere'nin pandemiye bakışı, iş hayatını etkileri neler oldu? Onunla başlayalım isterseniz. Tabii ki. E, açıkçası İngiltere'de negatif etkilendi bütün dünya gibi bu yaşanan durumlardan. E, devlet büyük bir destek paketi açıkladı e, ve bu insanlara bayağı güvende hissettirdi kendini. Bu çok kritikti. Hı hı. İnsanlara arkanızdayız e, mesajı verdi ve mesela örnek vermek gerekirse açığa alma denilen bir destek şeması, furlough scheme bir şey oluşturdular. Bununla birlikte de bir şirket çalışanlarından bir tanesini açığa alıyorum diyor ve devlet o kişinin maaşının %80'ini vermeye devam ediyor. Yani şirket sahibi vermiyor. İşte bu küçük işletmeleri falan çok rahatlattı. E, tabii böyle olunca ve böyle birkaç ay geçince şu anda o hava yerini birazcık daha gelecek netleşiyor gibi derken bir telaş havasına bırakmış durumda. O telaş havası da aslında biraz paranın suyunu çekmesi korkusu olarak e, hissediliyor. Çünkü insanlar harcamıyorlar. Hı -hı. Herkes evde oturunca harcamayınca, e, ekonomi dönmeyince biraz endişelenmeye başladılar. O yüzden de şimdi e, sokağa çıkma yasaklarının bitmesinin ötesinde çok ilginç. E, hadi sokağa çıkın. İşte İngiltere'nin dükkanlarına tüketin. gidin, alışveriş yapın diye bir tüketin diye teşvik başladı. Şimdi de bu tarafa kaydık. Yani bu bana şunu gösteriyor. Öngörmek gerçekten inanılmaz zor. Son derece kaotik bir dünya içerisinde yaşıyoruz. O yüzden de ancak ve ancak ne değişecek diye değil de ne değişmeyecek diye. Yani evrensel temalarla işte insanların bazı arzuları ve istekleri değişmiyor tarihsel olarak dönemler değişse de. Ancak onlara bakarak yönümüzü bulabiliyoruz. Bana da onu düşündürüyor açıkçası. Şimdi yapılan araştırmalara göre iş ilanlarında yayınlanan tanımlarda artık esnek çalışma sistemi bir artı olarak gösteriliyor. Araştırma sonucu iş ilanlarında 2016'dan bugüne esnek çalışma kriterlerinin yer alması konusunda %78'lik bir artış görülmüş. Siz bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Esnek çalışmaya hızlı bir şekilde adapte olduk mu? Şimdi açıkçası esnek çalışmanın kültürü henüz oturmadı. Dünyada da oturmadı, Türkiye'de de oturmadı. Bu tarz şeyleri kültür yönetir. Yani Biz aslında kurallarla ve kanunlarla yönettiğimizi düşünebiliriz ama bu tarz şeyleri yöneten şey özünde kültürdür. Örnek veriyorum bir yere misafirliğe gittiğinizde kimin nasıl oturacağını, kalkacağını, nasıl davranacağını söyleyen şey kurallar, kanunlar değil kültürdür. Birine nasıl borç vereceğinizi, nasıl borç alacağınızı, bunu nasıl isteyeceğinizi veya esnafa bir satış için gittiğinizde bunu nasıl yapacağınızı söyleyen şey kültürdür. Hı hı. E, o yüzden bu çalışma kültürü gene aynı şekilde burada da kendisini gösterir ve çalışma kültürü üzerinden belirlenir. Bu çalışma kültürü oturmadı. Çünkü zaman alan bir şey aslında çalışma evet. kültürünün oturması. E, sebebi de e, oturmamasının sebeplerinden bir tanesi de farklı nesillerin farklı fikirleri var. Yani e, 60 yaşındaki bir şirket CEO'su e, kariyerini geliştirdiği 30-40 yıllık dönem içerisinde her sabah takım elbisesini giyip, kravatını takıp sabah sekizde ofise gidip kahvesini içip güne başlamaya alışkın olduğu için e, insanların evden dahi çıkmadan motive bir şekilde çalışabileceğini canlandıramayabiliyor kafasında. Bu sebepten dolayı da e, çalışmaz ya diyor evden çalışma. Karşı geliyor. E, şimdi bu dönem neyi getirdi? Mecbur bıraktı aslında herkesi evden çalışmaya. O yüzden deneyimledi. Herkes bir tadına baktı aslında bu yemeği. Aha. Bu da aslında güzel oldu çünkü bu denklemin nerelerde çalıştığını gördük ama aynı zamanda sınırlarını gördük. Yani nerelerde çalışmadığını gördük. Artık tabii, insanlar yani şöyle mesleğe diyor. Mesleğe göre de değişiyor tabii ki. Bazı meslekler için çok uygun bir şey bu. Hatta Hı -hı. çok hızlı adapte oldular ama bazı meslekler için ne yazık ki uygun değil. Yani bir otobüs Hiç. şoförünün evden çalışması mümkün değil. Değil. E zaten herkes için evden çalışmak iyi de değil. Yani evden haftada 5 gün çalışabilen meslekler için de iyi değil haftada 5 gün evden çalışmak. Çünkü sosyalleşme ihtiyacımız var. Diğer insanlarla yüz yüze konuşma ihtiyacımız var. Fiziksel olarak da hareket ihtiyacımız var. Akıl sağlığımız için de farklı uyaranlara ihtiyacımız var. İşimizi daha iyi yapmak için de tanışmaya ihtiyacımız var. Ya Ben böyle bugün konuşmaya az önce gelmeden önce bu yayına içimden şunu diyordum. Ya bu aralar keşke bir etkinlik olsa, bir network etkinliği olsa da Londra'da gitsem diye. Çünkü yaptığım yeni işte şu anda birilerini bulmam gerekiyor. Ve gerçekten yüzle tanışmak bazen çok etkili olabiliyor. Şimdi sözünüzü şu, kesiyorum. Sözünüzü kesiyorum. Çok doğru bir konuya e, temas ettiniz. Şöyle bir durum var. İnsanlar birbirlerine yalan söylüyorlar, söylüyorlar bence. Çünkü mesela yurt dışında, yurt içinde birçok bir konferans yapılıyor. Birçok zirve yapılıyor. E, bunu insanlar fiziksel olarak yapıyorlardı. Şimdi bu biraz sanala kaydı. Yani sanal şey Sistem üzerinden insanlar zirve yapıyorlar, Tabii. işte webinar yapıyorlar ama bence insanların bu tarz aktivitelere gitmeler gitmelerindeki ilk motivasyonu farklı bir yer görmek. İkinci motivasyonu farklı insanlarla tanışmak, networking. Üçüncü motivasyonu belki bir şeyler yemek içmek, oranın kültürünü şey yapmak. Dördüncü olarak insanlar bir şey öğrenmek için zirvelere gidiyorlar öyle değil mi? Yani... Doğru. E, hatta e, şunu da ekleyeyim bunun üstüne. O e, zorunlu bırakılmayan etkileşimler, unforced interactions denilen... Mesela bir yerde gidiyorsunuz, işte e, bir açık büfeden bir kanepe bir kahve alacaksınız. Yanınızda o kahveyi alan birisi var. Siz de, i̇şte mi, kahve? <gülüyor> <gülüyor> Aa, siz de mi kahve içiyorsunuz? Falan? Yok, ben çay. Ya, oradaki etkileşimler en değerli aslında buradaki etkinliklerde. Çünkü ya da birisini izliyorsunuz, birisi bir konferans yapıyor... Ben sorarım yani nasıl buldunuz diye yanımdaki kişiye, nasıl buldunuz, sizce doğru mu söylüyor, sizce yanlış mı söylüyor ve oradan bir diyalog başlıyor. İşte bunlar, webinarda olmayan şeyler, çok zor onları yaratmak açıkçası yani. Şuna bağlayayım, çalışma, esnek çalışma kültürüyle ilgili çünkü bence önemli bir nokta. iki ekstrem ucu da biliyoruz artık. Çok önemli. Yani... Tamamen ofisten çalışmayı da biliyoruz ve bugünün gerçekliği içerisinde daha iyi, daha esnek olabileceğini biliyoruz. Tamamen evden çalışmanın da artık çalışmadığını biliyoruz. Bu bize şimdi şu şansı verecek, denge tutturacağız arada. Diyeceğiz ki haftada iki gün ofise gidelim, bir pazartesi haftayı açarken toplandığı yapalım, ekiple çalışalım, bir cuma yapalım, salı, çarşamba, perşembede evden çalışalım gibi dengeler oturacak ve bunun kültürü oturacak önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Kesinlikle size katılıyorum. Yani bu evden çalışmanın bu süreç içerisinde biz bir egzersizini yapmış olduk. Ben ortaokuldayken beden eğitimi dersinde bizi ağır sağlık topları ile çalıştırırlardı. Birbirimize sağlık toplarını atardık. Sonra basket topumu elimize aldığımızda o basket topu çok hafif gelirdi. Aynı bu örnekte olduğu gibi biz evden çalışmayı deneyimledik ama bu süreç bittiğinde bunu daha dengeli bir şekilde ve daha verimli bir şekilde kullanacağız diye düşünüyorum. Aynı sizin dediğiniz gibi. Peki, Bence de. E, geçtiğimiz dönem e, katıldığınız bir İK etkinliğinde maaş e, şeffaflığı konusuna değindiniz. E, kırmızı bir nokta esasında. E, yapılan araştırmalar dünya üzerindeki şirketlerin %27'sinin sadece bu konuda şeffaf olduğunu gösteriyor. E, siz ne dersiniz? Bu süreçten sonra bu maaş şeffaflığı artacak mı? Yoksa tam tersi ne olacak? Umarım maaş şeffaflığı artar. Çünkü hı hı. maaş şeffaflığının artması işverenden daha ziyade çalışanın çıkarına olan bir şey. Hı hı. O etkinlikte bu konuyu konuşurken yaklaşık bizi 200, 250 kişi civarı bir oda dinliyordu ve orada ben şu soruyu sordum ve insanların el kaldırmasını rica ettim. Dedim ki e, aranızdakilerin ''Hangileri yüzde kaçı şu anda Türkiye'de bir sihirli değnek olsa, dokundursak ve bütün şirketlerin maaşları şeffaf bir şekilde paylaşılsa bunu ister?'' diye sordum. Ve ben yüzde yetmiş, yüzde seksen insanların evet diyeceğini tahmin ederken e, tam tersi oldu. Yüzde yirmisi, yüzde otuzu evet dedi, yüzde yetmiş, sekseni hayır dedi. Ben de şaşırdım niye böyle bir şey oldu diye. Ve anlamaya çalıştım sebebini ve çözdüm konuyu. O salondakilerin tamamı ilk çünkü. Çünkü İK İK'nın hayatını zorlaştıran bir şey, daha kompleksleştiriyor o yani o diyaloğu kapalı bir şekilde yürütmek. Sonra ben bu soruyu tekrar işte Twitter'da şurada burada başka 3000 kişilik bir gruba sordum. Daha ee, daha doğru temsil eden, daha geniş bir örneklem diye düşünebilirsiniz. Oradaki cevap %70-80 tahmin ettiğim gibi evet şeffaflaşırsa daha iyi olurdu. Yani şeffaflaşması, çalışanın güçlenmesi, çalışanın elinde koz olması, çalışanın şirketle girdiği ilişkinin bir sömürü ilişkisi olmadığının garantisi olması açısından iyi bir gelişme. Çalışanlar ne kadar güçlüyse bir sosyal ortamda, bir toplumda, o zaman o kadar daha şeffaf oluyor. O yüzden o tarafa doğru atacağımız adımlar çalışanların çıkarınadır. O yüzden çalışanların da bu konuda bunu iktiren tarafta olması gerekir. Ben insan kaynaklarıyla ilgili bir program yaptığımız için bazı arkadaşlarım, Konuyla alakası olmayan bazı arkadaşlarım, ya bu CEO'lar, CEO'lar ne kadar maaş alıyorlar acaba diye bana soruyorlar meraklarından. Ben de bildiğim birkaç örneği paylaşınca, Aa, gözleri açılıyor insanların, o kadar para mı alıyorlar? Halbuki tabii ki insanın yönettiği şirketin hacmine, ondan sonra sektöre göre değişkenlik de gösteriyor değil mi bu maaşlar? Yani bir CEO'nun maaşı tabii. şu kadardır diyemeyiz değil mi? Diyemeyiz. Bu arada benim yaptığım işlerden bir tanesi oydu. Yani e, en son kurumsal deneyimimden bir önceki şirkette aslında CEO seviyesindeki kişilerin işe alım süreçlerinde e, bulunan bir yerde çalışıyordum. Uh -huh. Oradan da onların maaş pazarlıkları süreçleri içerisinde de yani sinemanın birinci sırasından izliyordum aslında orada olup bitenleri. Biliyordum yani o dönem Türkiye'deki neredeyse bütün CEO'nun maaşını. Ve i̇lginç olan şey şu e, CEO'ların aslında ne kadar çok veya az aldığı önemli değil. CEO'nun aldığı maaşla o şirketin giriş seviyesindeki elemanının aldığı maaş arasındaki çarpan önemli. Aradaki kat 6 katsa 7 katsa sıkıntı yok. 8 katsa 9 katsa sıkıntı yok. Ama arada 50 kat varsa fark o zaman çok büyük sıkıntı var. İşte bunun olmamasını sağlamak için önemli. Hatta bununla ilgili bir metrik var. Yani sosyolojide bu güç mesafesi diye anlatılır. Güç mesafesiyle de alakalıdır. Ama başka şeylerle de alakalı. Yani CEO tabii ki daha fazla kazanacak çünkü oraya gel. O CEO olmanın da motive edici olması lazım. İnsanların ona e, niyetlenmesi, heveslenmesi, onun için çalışması lazım. E, tabii ki. Ama aradaki fark. 8 kat olsun, 10 kat olsun da 50 kat, 100 kat olmasın bir zahmet. O zaman işte sömür ilişkisine dönüşebiliyor. Bunu koruyor. Yani bu anlamda bir koruma mekanizması oluyor şeffaflık olması. Benim İK'cı meslektaşlarım da çok hoşlanmıyorlar dediğim gibi bunu söylememden. Az önce verdiğim örnekteki gibi %70-80'nin hayır olmasını tercih eder. Ama ben birazcık daha e, asi İK'cılardanım açıkçası e, o dönemde. O yüzden de bunu söylemekten de çekinmiyorum. Şimdi Ozan Bey biraz da e, orada neler yapıyorsunuz? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Eski bir beyaz yakalısınız. Şu anda bir girişimci olarak Londra'ya nasıl gittiniz ve şu anda neler yapıyorsunuz? Şimdi benim aslında Türkiye'de yaptığım işle, Türkiye'de de bir girişimim var bu arada Her Gün Öğren isimli bir e-öğrenme eğitim teknolojileri şirketi. O devam ediyor zaten. Onun dışında ben İngiltere'ye taşınma kararını aldığımda ailemle, işimle birlikte... Benzer şeyleri yapmak üzerine, yani burada yepyeni bir hayat değil de aslında ben zaten girişimci. Benim bir portfolyom var ve bu portfolyo içerisinde zamanımı böldüğüm projeler ve işler var. E, o denklemi devam ettiriyorum aslında İngiltere'de baktığımızda. Ama o, o portfolyonun içerisine yeni işler girdi. Giren işlerden en önemlisi nedir? Mesela Startups of London diye bir e, proje yapıyorum burada. Ki bu ilk projem değil. E, uh -huh. Bundan öncesinde denediğim ve başarısız olduğum, işte girişimcinin yolculuğu öyledir zaten, evet. bir şey dener. Başarısız olur, oradan bir şey öğrenir. Ama bir parçası çalışır, o çalışan parçayı birazcık daha büyütür. Oradaki ipuçlarını okumaya, kokuları almaya çalışır. Yeni bir şey yapar. Startup of London şu anda çalışan bir model. Yaptığımız şey şu, İngiltere'deki girişimlerin ve girişimcilerin kendi işlerinde başarılı olmalarına yardımcı oluyoruz aslında. Bir komünite, bir topluluk oluşturuyoruz ve bu toplulukla birlikte bir içerik kütüphanemiz var. Bu içerik kütüphanesi de aslında... Benim gerçekten sırt çantamı alıp yanımda kameramanımla birlikte 3 tane tripod, 2 tane kamera, 2 tane mikrofon Londra'nın metrolarından girip çıkıp ofislere girip ofisin videolarını çekip ondan sonra e, kurucuyla röportaj yapıp çalışanlarla röportaj yapıp bunları da böyle şıkır şıkır videolara dönüştürüp yayınladığımız bir şey. Youtube'da e, Startups of London olarak yayınlanıyor ve web sitemizde. Ama bunun ötesinde şimdi bir de şeye başladık canlı danışmanlık seansları yürütüyoruz. Startup soflandığın gibi projeler var hayatımda. Onun dışında e, içerik e, benim için çok önemli. E, yazmayı, video çekmeyi, düşüncelerimi anlatmayı seven bir insanım. Yani beni enerjilendiriyor açıkçası bu. O yüzden de şu anda enerjimin bu alandaki bir kısmını e, Mental Fitness Podcast yani e, girişimciler için akıl sağlığı konusuna odakla, e, odakladım ve burada bir podcast yaratıyorum. E, bir kısmı gene hayatımın Türkiye'deki projelerle. Böyle bir e, mix var aslında. Böyle bir portföy var, onu yönetiyorum. Bana destek olan 2-3 arkadaşımla birlikte. Sadece Türk girişimcilerle değil, yabancı girişimcilerle de röportaj yapıyorsunuz, öyle değil mi? Öyle değil mi? %99 yabancı girişimcilerle Londra tabanlı. Türk de olduğu arasında ama yani 10 tanesinin 9'u İngiltere'nin, Londra'nın en başarılı teknoloji girişimleri diye düşünebilirsiniz. Tabii normalde diyalog kurmakta zordur aslında çünkü bayağı sınıfsal ve networksel bariyerler var. Ee, ama işte akıllı bir iş modeli olduğu için startup soflandı Bana da o geçiş iznini veriyor ve o diyalogların içerisine girebiliyorum burada. Ama startup deyince e, Ozan Bey, insanların aklına hep teknoloji geliyor. Başka start-up'lar yok mu? Başka alanlardaki start-up'lar? E, var tabii ki. Ya startup aslında çok dar bir küme. Orada bir sıkıntı var. Yanlış anlaşılıyor biraz Aha. azıcık dünyada. E, Silikon Vadisi'nin e, dünyaya aktardığı ve aslında beyni yıkadığı bir startup kavramı var. Ve o startup kavramı der ki işte haftadan haftaya %10 büyüyecek, e, yılda %200 büyüyecek. Bu büyümenin sonucunda işte 5 e, yıl sonra satılacak veya işte halka açılacak vesaire. Şimdi bu startup hayalini anlamaya ve uygulamaya biz de çalıştık zamanında Türkiye'de ve burada. Dünyada birçok insan da çalıştı. Ama bu şu artık şunu biliyoruz ki bu kendi bağlamında yani 1995-2005 yılları arasında Silikon Vadisindeyseniz mükemmel tavsiye ve mükemmel model. Ama, Ama dünya değişiyor. 2018-2022-2020 Türkiye'sindeyseniz veya İngiltere'ye İngiltere'sindeyseniz oradaki tavsiyeler artık uymuyor yani o öyle büyümüyor illa şirketler. O yüzden artık startup falan diye de çok takılmamak lazım. E, i̇şletme yani aslında esnaflık. Dijital esnaflık diye düşünebilirsiniz. Farklı farklı iş modelleri. Var. Arasındaki fark gerçekten çok az. Teknolojiyi herkes kullanıyor zaten. E, sosyal medyanın, dijital medyanın araçlarını herkes kullanıyor. Herkesin müşterisini çok iyi anlaması gerekiyor. Herkesin artık müşteriyi anlayıp UX işte user experience kullanıcı deneyim etrafına tasarım yapması gerekiyor. Bunlar evrenselleşti. Artık restoranda yapsanız e, sağ sürünü işte software, reze service yani bir hizmet olarak yazılım da çık çıkartıyorsanız bu temel prensiplere dikkat etmeniz gerekiyor. Ama ben geçmişe baktığımda, geçmişte başarısız olan ama şimdi yapılsa gerçekten çok başarılı olacağına inandığım projeler var. Bazen de hani doğru zaman doğru yer, biraz da sabretmek öyle değil mi? Bir numaralı faktördür zamanlama. Bir başarısızlık hikayemden bahsedeyim size ister misiniz? Buyurun buyurun tabii ki. E, i̇kinci projemde İngiltere'de e, Culture Boom isimli bir şey, aslında startup kültürü, e, girişimcilik kültürünü şirketlerin içerisinde oturtmaya yönelik bir şey. Benim e, İngiltere'ye gelirken yazdığım kitapta aslında oydu. Startups grow with people, i̇şte şirketler insanlarla büyür. Hı hı. Ve bir startup nasıl doğru bir çalışma kültürünü oluşturabilir diye. Ve bu alanın çok önce olduğunu düşündüğüm için bir proje oluşturdum burada buradaki girişimler için. Çok da güzel bir projeydi bence. Amerika'dan bana ulaşanlar oldu. Bu işi yapmaya devam ettim. İngiltere'deki bir sürü insanla konuştum. Ama iş başarısız oldu. Çünkü satışa dönüşmüyordu. İnsanlar satın almıyordu. Neden? Çünkü şu sonuçta ortaya çıktı. Şu, şu sonuç ortaya çıktı. Doğru zaman değil. Yani eee startup kurucularının 50 kişilik ya da 70 kişilik ya da 25 kişilik bir şirket kurucusunun hadi şirket kültürümü daha iyi hale getireyim diye para harcayacağı bir dünya da değil henüz. Şimdi ben o dünyaya çok inanıyorum. Ben o dünyanın %100 geleceğine e, iddiaya girerim. Ama 2021'de mi gelir, 2025'te mi gelir, 2030'da mı gelir, bu zamanlamayı öngörmek çok zor olmuyor. Ancak deneyerek görebiliyorsunuz. Denedik, gördük, zamanlaması doğru değildi, projeyi öldürdük, bir sonraki işlere geçtik. O yüzden zamanlama zaten bir numaralı faktör bir girişimin başarısı için. Peki bundan yola çıkarak iyi fikir, çok iyi fikir insanı zengin eder mi? Yani bence hayır. Hayır. Zaten zengin olmak bence birazcık yani böyle sıfırdan başlayıp da milyonlara ulaşmak falan şans işi. Her şeyden çok şans işi. Hı hı. Tek başına şans işi demiyorum bakın. Sadece şansın faktörü e, genelde e, gizleniyor. Orada e, işte survivorship bias denilen bir şey var. Hayatta kalan insanların geçmişe baktığında tarafsız görememesi durumu. Yani ben başarılı oldum mesela sonra çıkıyorum konferanslara anlatıyorum. Diyorum ki bakın. Böyle yaparsanız, böyle yaparsanız, böyle yaparsanız başarılı olursunuz. Ama halbuki bende o başarıyı yaratan 3 tane, 5 tane tesadüfi şanış, tanışma var mesela belki. Başkasının onu uygulayıp başarılı olma şansı olmayabiliyor. Şans çok önemli bir onu söyleyeyim. Ama onun dışında gerçekten işte icra kısmı. Yani fikirden, fikir 1 ise icra 9 diye düşünebilirsiniz gerçekten. Ee, çok böyle şey değil keyifli değil yani bir tür işkence <gülüyor> yani e, girişimcinin ikilemi diye bahsettiğim bir şey vardır bakın onu söyleyeyim e, çok ilginç bir konudur Girişimci kafasında aynı anda iki tane birbirine zıt düşünceyi tutar ve buna psikolojide de bilişsel tutarsızlık diyorlar o yüzden de çok yorucudur insan zihni için düşüncelerden bir tanesi şudur ben şu anda üzerinde çalıştığım işin %110 başarılı olacağına inanıyorum her şeyimi bunun için hayatımı ortaya koymaya e, buna inanması lazım niye? Hı -hı. Çünkü ancak o şekilde çalışır. Ancak o şekilde gece gündüz o işin ileri gitmesi için uğraşır. Ama bir yandan da buna zıt bir düşünceye inanması gerekiyor da şu. Bu iş başarılı olmayabilir. Bir girişimci olarak benim başarımı tanımlayan şey o projenin başarılı olup olmaması değildir. Bu iş başarısız olur. Buradan öğrendiklerimle bir sonraki projeyi yaparım. O da başarısız olur. Buradan öğrendiklerimle üçüncüyü yaparım, beşinciyi yaparım, yedinciyi yaparım demesi gerekiyor. Şimdi Bu iki düşünce birbirine zıt. İkisine aynı anda inanan ve bu gerilimi iç dünyasında taşıyabilen kişi başarılı girişimci oluyor. Yıldan önce Amerika'da bir konferansta eski ABD Başkan Yardımcısı Algor'u dinlemiştim ve bir cümlesi beni çok etkilemişti. Biz bu ülkeyi hayaller üzerine kurduk demişti. Ülkemizde de birçok hayal var, birçok fikir var ama birçok insan da ya bunu yapacağım ama acaba daha güçlü birisi bu fikri benden çalar da yaparsa ve başarılı olsun olursa diye bu fikrinden vazgeçiyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Yapamaz. Başka kimse yapamaz. Ancak siz yaparsanız yaparsınız yani. Zaten o şeydir yani örnek veriyorum. Türkiye'de girişimci, şu anda olmayan bir şey Türkiye'de mesela. Ee, Türkiye'deki girişimcilerin hikayelerini anlatan bir platform. Var mı böyle bir şey? Yok benim Yok. dediğim kadarıyla. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Para kazanır mı? Muhtemelen kazanır. Şimdi bunu benim yapmamın kolaylığı ile başka birisinin yapmasının kolaylığı arasında çok büyük fark var. Çünkü benim Türkiye'de girişimim var. Bu konuda İngiltere'de iş yapmışım. Türkiye'de bir sürü tanıdığım var. Lise'mden, üniversitemden, geçmiş şirketlerimden ciddi bir network'üm var. Benim yapmamın zorluğu 3 ise benim için, başka birisi için 10 olabilir. O yüzden eşit rekabet etmiyoruz. Ama başka konular var. O konularda da benim 20 çaba sarf etsem yapamayacağım, başkasının 2 enerjiyle yapabileceği şeyler var. Yani konu hayatınızın bir dilimini bir şeye feda etmeye geliyor Mehmet Bey nihayetinde. Ya ben ömrümün iki yılını, iki, iki yıllık dilimini bu işe feda edecek miyim? Bu fedayı ettiğiniz zaman o iş değerli oluyor. Yoksa fikir nedir yani? Oturursunuz bir A4'e, iki arkadaşınızla bir kahve koyarsınız, iki saatte 10 tane fikir çıkartırsınız zaten. Ama önemli olan icraata geçirmek ve en önemlisi de inanmak diyorsunuz. Yani e, bu arada... Ee, inanmak ne? ve inanırken kendi ruh sağlığımızı korumak. Orada e, kaba tabiriyle patlıyor girişimcilerin çok büyük çoğunluğu. Yani çünkü ilk tükenen kaynak o psikolojik rezerv, o enerji oluyor. Yani hali kalmıyor. Yapamıyor. Motivasyonunu ve inancını kaybediyor işe karşı. Hı hı. Onun olmaması için en önemli birinci koruması, için, onu bir kuyu gibi düşünün. Yani o kuyuyu kurutmamak lazım. Psikolojik kaynak, motivasyon, pozitif olmak, ileriye karşı olumlu bakmak. Bunu böyle hep canlı tutmak gerekiyor bu kuyuyu. Asıl dert o. Onu canlı tutarsanız zaten başarılı oluyorsunuz. Peki belli bir süre yok değil mi? Yani hani bir girişimde bulundunuz, aradan iki yıl geçti hiçbir şey yok. Biraz daha şey yapmalı mı insanlar? Çok gerçekten inanıyoruz o fikre. Ya da zamanını beklemeli büyük, mi? Bu işin en büyük sıkıntısı zaten o. Ee, şöyle oluyor mesela. Siz iki yıl boyunca uğraştınız. 24 ay boyunca uğraştınız. Ee, beş birimlik dönüş aldığınız 5 birim, 5 para olur, 5 statü olur, 5 müşteri olur her neyse. Yani 24 ayda 5 dönüş aldınız. 25. ay uğraşıyorsunuz. 25. ayda 50 müşteri daha geliyor. Yani böyle logaritmik oradaki e, geri dönüş. Onu anlamak, çok öngörmek çok zor. O yüzden de gerçekten sinyalleri iyi okumak gerekiyor. Zaten en büyük şüphe de o. İnsan şunu diyor. Ya acaba bir ay daha uğraşsam bu 50'lik dönüş gelir mi bir yandan düşünüyor kendi kendine. Ee, ama bir yandan da gelip gelmeyeceğini bilmediği için stres yaşıyor. O yüzden diyorum o psikolojik kaynağı korumak en önemlisi. Sorunuzun ee, cevabı spesifik bir zaman yok. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Ee, umarım Türkiye'ye döndüğünüzde stüdyoda da sizi ağırlamak ve daha geniş bir şekilde bu konudan bahsetmek mümkün olur. Sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Başarılar Mehmet Bey. Başarılar diliyorum ee, katıldığım en keyifli sohbetlerden bir tanesi aynı oldu şekilde. ben de size teşekkür Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, Hoşça kalın. Sevgili izleyiciler, İlham Veren İnsan Kaynakları programı İşin Güzel Yanı'nın sonuna geldik. Ben Mehmet Onur. Bize sosyal medyadan İşin Güzel Yanı ismiyle her şekilde